Boğaburcu, Mayıs ayı, evet Mayıs ayında Boğaburcu, evet Boğaburcu olanlar, başlıyoruz. Evet değerli arkadaşlar, sevgili boğalar, ben astrolog Arif Aydın, bugün sizlere Boğaburcu ile alakalı Mayıs ayında beklentilerimiz neler, neler olabilir sizlere bunlardan bahsediyor olacağım. Boğa Burcu'nun böyle derinlemesine bir incelemesini sizler için yapacağız. Videomu beğendiğiniz için ve abone olduğunuz için şimdiden çok ama çok ne yapıyorum teşekkür ediyorum. Evet sevgili Boğalar, Mayıs ayına Akrep Burcu'nun 14. derecesinde bir ay tutulmasıyla başlıyoruz ve Mayıs ayında gerçekleşecek olan önemli tutulma sizin 7. evinizde meydana geliyor. Bu da demek oluyor ki eş ve ortaklıklar konularında bir buçuk yıllık yaşamış olduğunuz sizi etkileyen bazı konular artık tamamen ama tamamen görünür hale gelip kapanabilir. Çözüme kavuşabilir veya artık bu çözümle alakalı işim gücüm yok artık çözüm özüm de istemiyorum seni de istemiyorum diyebilecek noktalara taşıyabilir. Yeni döneme geçmek için ilişkilerle alakalı sorunlarınızda son virajı alıyorsunuz demek oluyor. Takip eden 6 ay 1 yıl boyunca sizi yükselen boğaların yani sizden kastım ilişki krizlerin çözümlenmesi için son adımlar atılmış olacak sevgili boğalar. Bu arada arkadaşlar bu size anlattığım konuları astroarif.com web sitemizde de bulabilirsiniz. Şu anda da zaten size oradan anlatıyorum. Evet 8 Mayıs'a kadar geldik. 8 Mayıs'ta ne olacak? 8 Mayıs'ta 2. evinizden bir Venüs geçiyor. Venüs'ün 2. evinizden geçmesi size tabii ki güzel şeyler getirecek. Ancak 11. evinizdeki Neptün'e kare yaptığı için burada bir durum söz konusu olacak. Niye? 11. ev sosyal çevre ve arkadaşlarınızla alakalı bazı durumları gündeminizde taşıyacak. Dolayısıyla bu sosyal çevre arkadaşlar ve aynı zamanda kariyerinizden elde ettiğiniz neticeler ve karlar ya da oradaki getiriler de bu 11. evin konuları arasında olduğu için ne olacaktır? Buradaki Neptünyen enerji sizde tabir yerinde ise bir kandırılma, bir tabir yerinde ise e, içi bulanıklık, sislilik, netice alamama, veya da buna benzer bu işin ön bu işin sonu ne olur acaba deyip de hani kestiremediğiniz noktalar var ya sizinle böyle çok sevmediğiniz konulardır sonu belli olmayacak işlere girmek işte buna benzer bazı etkilerle karşı karşıya kalabilirsiniz ve özellikle 4-8 Mayıs tarihleri arasında bundan kaynaklı hayal kırıklıklarına uğrayabilirsiniz ve yine belki de bazılarınız için bir aşk başlangıcı olacak. Ama bu 4-8 Mayıs tarihleri arasında bu tarz bir başlangıç olursa ne yapacaksınız? İçi boş mu, dolu mu anlamanız gerekecek. Anlamanız için de birazcık beklemeniz gerekecek ki hayal kırıklığına uğramayın. Çünkü o aşk sizin beklentilerinizde karşılamama durumu yapabilir. Konuya dikkat etmenizde tabi fayda var biz şimdiden söyleyelim. 8 Mayıs'ta Venüs Yengeç Burcu'na geçiyor ki Yengeç Burcu onun rahat ettiği bir alandır ve hatta yüceldiği bir yerleşimdir ve çok kaliteli bir enerji olur değerli arkadaşlar Venüs Yengeç'teyken. Bu da sizin 3. evinizde olacağı için yakın çevre, kankalarınız, arkadaşlarınız ve akraba, kuzen gibi ilişkilerde olumlu gelişmeler sizi mutlu eden olaylarla karşılaşmanıza neden olabilecektir. Ve yine burada özellikle sözleşmelerden kaynaklı finansal getirilerde beraberinde getirebilir. Ve yine eski dostlarınız, eski arkadaşlarınızın size yapacağı finansal katkı ve destekler sizin için çok önemli bir etkiler yapması söz konusu olabilir. Yani mesela bir iş yapacaksınızdır veya da bir konuda imza atmanız gerekiyordur ya da işte bir şeye başlangıç yapacaksınızdır. İşte burada. Gideceksiniz, bakacaksınız, Aa, benim ilkokul arkadaşım buradaymış gibi bir durum ya da çok samimi olduğunuz kişiler tarafından size katkılar sağlanabilir. 9 Mayıs'a geldiğimizde Güneş-Uranüs kavuşumu var ve 9 Mayıs'taki bu Güneş-Uranüs kavuşumu müthiş bir kavuşum, fena bir kavuşum. İkili ilişkiler, eş, partner ve ortaklık gibi konularda aniden beklenmedik mevzularla karşılaşabilirsiniz. Hocam aniden beklenmedik. Aman ne diyorsun falan. Ama gerçekten buradaki güneşin etkisi böyle. Şimdi burada biz boğaları anlatıyoruz ama aslına bakarsanız her haritanın bir kısmında boğa burcu var. Ve herkesin kendi haritasının boğa burcu alanında bu güneş-uranüs kavuşumu olacak. Ve bu güneş-uranüs kavuşumu burada kavuşup kendi haritanızda açı attığı yerlerde bunun yankıları olacak arkadaşlar. Çünkü Uranüs insani bir e, meleke değildir. Yani insani meleke değildir derken ah yavrularım ah şefkatle biricik insancıklarım filan demez. Kimsenin gözüne yaşına bakmaz. Çünkü e, arkadaşlar bu tarz e, kolektif gezegen diyoruz biz bunlara. Jenerasyon gezegenleri nesillerle alakalıdır. İşte mesela Uranüs boğa burcuna geçtiğinde depremlerin olacağıyla alakalı benim 3-4 sene önceki bir videom var. Mesela e, bu bunun gibi tetiklemeler oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla da bazen bazı yerlerde dünya konjektürlerinde değişmeler olur. Mesela işte ne oluyor? Bir, Birinci Dünya Savaşı çıkıyor. Binlerce, milyonlarca insan ölüyor. Çünkü orada bir jenerasyon komple değişiyor. Tekamülün önüne engel teşkil eden ne varsa sistem buna müsaade etmiyor değerli dostlar. O yüzden de sizin kendi kişisel haritalarınızda da bu şekilde tekamüle müsaade etmeyen yerleriniz varsa ya da kendinizin doğru yolda olduğunuzu zannedip de sürekli olarak bir kilitlenme sürekli olarak bir kısır döngü içerisindeyseniz işte o kısır döngüleri açmak o doğum haritasının doğru analiziyle ile gerçekleşebiliyor ve o doğum haritası analizi almak isterseniz bu videonun hemen zaten gördüğünüz yerin altında WhatsApp attığımızdan bizimle temasa geçebilirsiniz. Ve geldik bu Güneş-Uranüs kavuşumunun çok büyük etkilerinden sonra 17 Mayıs'taki Jüpiter'in burcunuza geçiş yapması çok önemli bir konu. Neden? 17 Mayıs bak bu tarih önemli. Hakikaten çok önemli. Çünkü 19 Mayıs'ta yine sizin burcunuzda gerilemekte olan bu Merkür bitmiş Merkür Retrosu vardı. O bitmiş olacak. Ve 19 Mayıs'taki o Merkür Retrosu bittiğinde artık parayla ilgili güzel adımları güldür güldür atma zamanı geliyor olabilir. Ve yeni ay e, meydana gelmiş olacak haliyle. Dolayısıyla da ilişkiler, evlilik ve ortaklık gibi konularda büyük bir rahatlama ve fırsatlar sizinle birlikte olmaya başlayabilir. Sorunlu dönemleri artık geride bırakıyorsunuz böyle olduğunda. Hayatınıza bir eş adayı girebilir veya e, var olan... Bir adayla yine birlikte evlilik yoluna gidebilirsiniz. Ya da geçmişte bir problem pürüz varmıştır. Bu Merkür Retrosu zamanında bir dönüş yapılmıştır. Ve bu Merkür Retrosu zamanında yapılan dönüşle ne olacaktır arkadaşlar? Tekrar belki bir düzde çıkma fırsatı oluşabilir. Çünkü bazen verilen kararlar bazen doğru düşünülüp alınmamış kararlar olabiliyor. Dolayısıyla da o Merkür retrolarında bu kararlar tekrar gözden geçiyor değerli dostlar. Merkür düze geçtiğindeki işte düz hareketiyle 12 Haziran'a kadar birinci evinizde ilerlemesine devam edecek. Bu da zihinsel olarak size daha mantıklı, daha makul düşünceler yapabilir. Eğer doğru açılar atarsa kişisel haritanızda. Düşünceleriniz, kafa yorduğunuz konuların çoğu ilişkiler üzerinde de olabilir. 21 Mayıs'a geldiğimizde arkadaşlar 21 Mayıs'ta güneş ikinci evinizde ikizler burcuna geçiyor. İkinci evinizdeki bu güneşin ikizler burcuna geçmesi ne oluyor? Sizi hoş sohbet, para konusunda ciddi bir tüccar ve iş bitirici bir noktaya getirebilir. Ve özellikle bir satıcıysanız ya da bir parayla alakalı bir mesele, bir sözleşme yapmak ya da bununla alakalı bir netice almak istiyorsanız sizin için güzel enerjiler üreyebilir. Bu da Artık odak noktanızın parasal konulara kaydığını gösteriyor. E, güneş burada Mayıs sonuna kadar 11. evinizdeki Satürn'e kare yaparak ilerleyeceği için de maddi konularda bir kısıtlanma, zorlanma, enerjisi hakim olabilir. Belki yeni aldığınız bir evlilik kararı veya iş ortaklığının ikinci adımı olarak parasal konulara odağınızda tabii ki bu noktada az önce anlattığım gibi gelecektir. Ve 21 Mayıs'a geldik arkadaşlar. 21 Mayıs'ta ne var 21 Mayıs'ta? Aynı anda Mars'ta Aslan Burcu'na geçiyor. Ve 21 Mayıs'taki Mars'ın Aslan Burcu'na geçmesi 4. evinizde gerçekleşecek. Bu, bu noktada da e, tabir yerinde ise aileniz ve ebeveynlerinizle ilgili aranızda bir takım gerginlikler, agresyonlar görülebilir. Ve bu durum biraz sizi hırslı hale getirecektir. Belki onlara bir şeyler kanıtlama gereksinimi duymaya kalkacaksınızdır. Bu da biraz egosal davranışlar olacağı için egolar çatışacak ve e, yani sizinle bir evlat olduğunuzu unutmayın büyüklerinize karşı. Yine e, burada arkadaşlar özellikle 21-22-23 Mayıs tarihlerine dikkat etmenizde fayda var. E, Mars geç, geçti geçtiği az önce anlattım. Bir de o Plüto Kova karşılığı var. Dolayısıyla da bu Jüpiter Boğa yükselenize tek kare açı yapacağı için bugünlerde yapacağınız en ufak bir gerilim, tartışma istemediğiniz kadar büyüyerek ciddi bir noktalara gelebilir ve burada sizin kendi hayatınızda özellikle ebeveynlerinizle ilgili konulara yine bazılarınız için de yuva konularıyla alakalı bazı sıkıntılara sebep olabilir. İşte bu aile ve yuva konuları arkadaşlar biliyorsunuz ki bizler için hepimiz için çok önem arz eden konular. Evet sevgili boğalar Mayıs ayında hemen hemen size gün gün ne tür olaylar bekleyebilirsiniz neler olabilir. Bunlarla alakalı güzel bir anlatım yaptığıma inanıyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz ve beğen butonuna basarsınız. Ve kanalıma abone olduğunuz için şimdiden çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sonraki bölümlerde ele almamızı istediğiniz konular olursa yine yazabilirsiniz. Bu videonun altına da yazabilirsiniz. Abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Astroarif.com bizim web sitemiz. Onu biliyorsunuz zaten. Az önce de anlattım. Danışmanlık almak isterseniz de şu anda ekranda gördüğünüz numaradan danışmanlık alabilirsiniz. Değerli arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.